Merhaba sevgili canlar, ben Cem Kervan. Bu hafta semaya miraç eledi. Adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. İsa ruhullah dara çekilerek, çarmaha gerilerek öldü, dirildi üçüncü gün. Kırk gün süreyle taliplerine göründü. Miraç'a çıktı, semaya, göğe alındı. Ve hala orada, hatta Yüce Hak'ın sağında tahta oturuyor. Bütün yetki ona verildi, bütün yetki, gökler üzerinde, yerler üzerinde bütün yetki ona verildi ve dünyanın sonunda dönecek. Evet, şöyle yazıyor İncil, bundan sonra İsa taliplerini Beytanya'ya kadar götürdü, ellerini göğe kaldırarak onları dualadı. Dualarken de ayrılıp Sema'ya miraca çıktı. Talipleri ona secde ettiler. Sonra büyük bir coşku içinde Küdüs'e döndüler. Bütün vakitleri mescidi Aksa'da geçiriyor ve Hakk'a hamd ediyorlardı. Evet e, bu ayetlere bakarak, bundan esin alarak bir deyiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz, sizinle paylaşmak istiyorum. İsa ellerini göğe kaldırdı Hünkar taliplerini dualadı İsa ellerini göğe kaldırdı Hünkar taliplerini dualadı Dualarken yanlarından ayrıldı Dost Şahisa semaya miraç Duvarlarken yanlarından ayrıldı Dost Şahisa semaya miraç eyledi. Talipleri ona secdeylediler Büyük sevinçle Kudüs'e döndüler Talipleri ona secdeylediler Büyük sevinçle Kudüs'e döndüler Devamlı Beytülmaktis'te kaldılar Dost, şah semaya miraç eyledi. Devamlı Beytülmaktis'te kaldılar Dost, şah semaya miraç eyledi. Kervanım talipler hamdi diyordu, Hakas sürekli şükrediyorlardı. Kervanım talipler hamdi ediyordu Hakas sürekli şükrediyorlardı. Sevine sevine coşuyorlardı Dost Şah-i Sa-Sema'ya miraç eyledi Sevine sevine coşuyorlardı Dost Şah-i Sa-Sema'ya miraç eyledi. Evet, İsa ruhullah miraç eyledi. Miraç eyledi, miraca çıktı. Hala orada, ahir zamanda dünyaya dönecek. Ve bu deyişle Luka suresini de bitirmiş olduk. Haftaya yine devam edeceğiz, Yuhana suresine geçeceğiz. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyiverin, abone olun, yorum yazın, canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşçakalın.